baya güzel gözüküyor plajımız her zamanki gibi. Rüzgar olmasa nep nefis Bu rüzgar varlı. O yüzdenli yapacak bir şey yoklu. Evet Eda, kreasyonunu bize şu şeyde göster bakalım şurada. Neyi? Kreasyonunu güneş göster Güneşte göster, geç. E işlemesi şalvarım. <gülüyor> Bısır mı? B ile mi M mi? ile mi? Bısır. Güzelmiş. Bakalım kilo patron. Onu da sar bakalım. Nefertiti. Ve haçap tut. Sar bakalım ondan. Ondan da şöyle elgisi yapıyoruz. Başka bir rüzgardan yapamayız. Olsun. Heh, şöyle. Şöyle elgisi evet. yapacağım. Evet bu da diğer lagun B lagunu. Bu da ne <gülüyor> Ama hava güzel olduğunda nefis olacak. Burası çok güzelmiş ama diyorum hava iyi olduğunda. Biz şu taraftaydık. Karşıdaydık. Bakın şöyle gözüküyor. Şey burada. Ee, lagun. Böyle açığa doğru çıkıyor. Kuşlar gelmiş. Martımsılar gelmiş. Odalar böyle. Esmese güneş çok güzel ama esince buz gibi ayaz esiyor yani gerçekten. Eda içki almış geliyor. Evet şu anda Arabiya Oteli'ne geldik. Bu arada bu otel böyle şey Arap tarzı yani. Şurada hatta deve var falan. Şu an Eda, Arabistan'a geldi. Şu an Sina Yarımadası'ndaki, şimdi ait çöl Çöle bak. Evet Eda, ne diyorsun otel hakkında? <gülüyor> burası yansıtmış <gülüyor> değil mi? Evet, burası da böyleymiş. Aha! <gülüyor> Kızıl deniz bayağı abdirenkli yani rengi falan çok güzel abi gerçek renk abi ya <gülüyor> su altı çok canlı kızıl denizini yani canlı yani çok güzel kocaman mavi bir batoz var mavi benek çok güzel. Alt suyun altından çekebilir misin? 6 camlı tekne turu başlıyor. <gülüyor> Muhammed bizim tur rehberimiz. Daha doğrusu satın aldığımız. Ya hemen marinanın yanında yeri. Evet, buradaki turcumuz. Turcumuz. Evet, marina tur. Marina tur. Tamam. <gülüyor> tamam. Hadi. Si bye bye. Kamera Bir mayam da işte. Evet. Teknemize bindi. Tekne mis gibi, değil mi? Diğer tekneler göre ben temiz de. yani. Gayet geniş camlı. Evet. daha diyor ki buradan diyor batıyor evet. bu diyor. Şeye evet, kadar diyor. Aşkım dalmıyor bu normal tekne. Ben altta ya. altta camlı yeri var. Bak bak balıklara bak şimdi anlıyoruz size abi. Abi di bir şeyolar mı? Acayip balık var ya. Ben hiç böyle balık. Yani bizim balıkçılar gibi değiller bence bunlar. Daha saygılılar Çünkü balıkları bitirmemişler. <gülüyor> evet her zaman Rus misafirler eksik olmaz. <gülüyor> Doğru ya. Tabii. Ee, geleneksel. Ruslar nerede bir yerde. Biz de orada. Rus arkadaşlarımızla beraber tatlı bir süre çıktık gene. <gülüyor> ben ben Rus... Gerçekten onlar sayesinde rahat ama izliyoruz. hiç para vermiyorlar arkadaşlar buraya gelen turistler de pintiler yani Bağı Antalya'dan bile hiç bağış hiç vermiyorlar. Antalya'ya gelenler daha pintiler <gülüyor> kendi içkilerini böyle pet şişede taşıyorlar botkalarını her türlü restoranda otelde her yerde kendi içkilerini içiyorlar. Uçan evet. kişi bir alamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> Şöyle biraz tekneyi dolaşalım. Bu hava güzel birkaç günden daha iyi çok rüzgarlıydı Bakın bir tanesi geliyor Donmuş Ha o diyor daha rahatsız dedi zaten Muhammed Sandalyelerde oturuyorsun dedik hiç uncomfortable dedi Bu daha güzel Şurada bakkalı da var Şuradan bir şeyler alalım Bak kaldım şimdi fıs. Tuvaletler. Şöyle yukarıda gösteririm size. İstersek yukarıda da takılabiliriz. Of sesim. Bedevi Çadırı kurulmuş. Bizim Yörük Çadırı hesabı, Bedevi Çadırı. Kapıyı tutup uçuyor Eda. <gülüyor> Geldik geminin özelliğine. Aç! baksana abi bir de görüşte çok iyi biliyor musun? Aa çok orada. Son hali nasıl? dan bir acil çıkış var gibi. Evet bak oraya yakın. En o tarafa mı yakın otursak acaba? ve şuradan çıkacak silistim. Işte. İşte Peki öyle bir yere benzer. Ne önce sıcak eksik diyor hmm. evet. Ne önce sıcak bu Ya yukarıdan kilitledersen. Salaklay, salaklay. İyi burası sıcakmış. İlk defa da sonunda. Evet, bakın gözükmeye başladı bile Orallar gözüküyor. Orallar, orallar. Oh. Orallar gözüküyor. Geliyoruz. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be. Vay be ooo çok güzel dayı ne yaptın ya ay çok güzel Neydi? aa piyadır. of çok güzel balıklara bak çektiğin yere bakıyor musun ay böyle bir şey görmedim çok güzel çok güzel çok güzel Nasıl yapıyor dayım? Çok korkunç lan. çok güzel. Ay siyah beyaz balıklar. Zebra balıkları. Of yavrum ya. Deniz ormanı bu ya Evet deniz cangılı hatta Saf kilo <gülüyor> Teknedeki şeyleri yiyorlar Pistikleri yiyorlar Ağza bak, küçücük ağızlı. Böyle bir <gülüyor> Karabalıklara var, nasıl da ağlıyor. gel. Bu ne arkadaş? <gülüyor> Gergele <gülüyor> Adam adam bayağı balık adam oldu. Ortalık <gülüyor> karıştı. <gülüyor> Bayağı ortalık karıştı zaten. <gülüyor> <gülüyor> zevralar da bunların arkasından gidiyor. Demek ki zevraları kova da yok. Kara balıklar daha güçlü. Ya, demek ki büyük balık balığı yer. Mahke'de <gülüyor> güneş olaydı çok iyiydi. Çok güzel. <gülüyor> Öbür tarafa da yapacak <gülüyor> Ağzı bak açık geldi. Ne koşuyor. Ha güzel çıkacak o. Evet. <gülüyor> ne Yok yok ya yani. bence hiç gerek yok Eda. Sıfır gerek yani. Ha baya dalgalı açık bir yerde. Yani yanlış anlamayın aslında çok isteriz dalmayı da. Şey. Gerek yok gerek ya, yok. Bak bak nasıl dalgalı. Düşündüğünce biraz cazip gelmedi. Motelin karşısına gelmişiz neredeyse artık. Şurada Arabella. Beyaz olanlar. Şöyle verici var değil mi? Orada ne o? Bazı istasyonu. Bazı istasyonu. Hemen orada işte otelimiz. Kıyıdaki Şimdi otellerden. Otel orada. Yerde. Çok gözükmez bunlar ama. Büyük kaptan. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğin kaptanı o. <gülüyor> Aldık. Artık turumuzu tamamladık. Şimdi Burqa'da Marina'da birer kahve içelim diyoruz ne çünkü olsun. çok <gülüyor> bak, <gülüyor> Marina <gülüyor> güzel. Marina güzel, <gülüyor> temiz değil mi Eda? Beğendik. Yani kalınabilir ama güneş altı. Şurda evet. şu karşı taraf daha iyi bak. Oy. Bak o ilerideki neydi? Ne camiydi? El Elmina. Elmina Camii gözüküyor. Şurada otel var. Hemen şunlar otel mi ne öyle bir şey yani? Bal'da otel. otel restoran, ha, bir bar, şeyler. Tate. Tekneler biraz bakımsız ve hepsi ahşap. Çok pahalıymış tabii ki Kirası da çok pahalıymış. Mert kaptanım biz şimdi evet. buraya gelsek bağlanmak için bize nereye gösterirler hemen? Ya şu şeyin yanı, bu küçük <gülüyor> motor yatın yanı ya da bir arkada bak küçük bir mi var? Burası bizim. Şu <gülüyor> park yerimiz. Bu ponton Kesin bizim yani. aynen. Küçük şey dolayısıyla. Güzel. Karşıda barlarımız da güzel. Ha, Tuvalet de var yakında. Hangover Bar var, güzel o. Çok koy, burada kalınabilir yani. Amsardan var, İmparator. <gülüyor> <gülüyor> bir de Yunan, Greek taverna, ona bir şey vardı. Evet, şey güzel ya, mekan güzel ya. Yani. <gülüyor> Geldi leblebi. Ben bir dahakine turu ayarlarken şeyde Hisar önünden çıkıp Akdeniz'den o Kıbrıs'a vurup Kıbrıs'tan da gelmişken haz daha gideyim libsu veje git. Oradan da kanaldan geçip zaten iki güne buradayız alıyor. ya. Yani hurgada ya kolay süvejden geçtikten sonra rüzgar hep bu tarafa. Oradan dümdüz bastım buradayım. İki güne inşallah maşallah buradayız. Biz gelmeyeceğiz de kim gelecek Ama buraya? Makre bölü. Para, param param var Ha. Baya. Zip kiralayalım da burada adaları Bununla gezelim. Çok güzel korallar var adalar var. Hakikaten yaz vakti çok güzel Böyle insanda falan gelip şunu kiralayıp gezerseniz. Git Tuna'da bu karşıt gözükenler. Çok eğlenesin yani hakikaten kesin. Gerçekten çok acayip süper olur. Çok isterdim yani. Rüzgar olmayınca ne kadar huzurlu değil Rüzgarı mi? Mesela. Ortamımız. Bugün hava daha güzel. Çok daha güzel. Daha sakin. Günlük güneşlik, güneş yapıyor. Buradan da turlar alabilirsiniz. Tur destleri şey, var. Şey Bankomatikler var. Şurada, marina bulvarı kapalı çarşılara soğuk deniyor soğuk kısmı da var burada hastanesi vesairesi Açırsam evet ben. aynen oraya oturabiliriz Orada gayet güzel gözüküyor Las, Las Vegas'a Vegas oturalım hadi <gülüyor> Ha, güzel kahveci evet. Nereye atmak istersin? Şöyle bir yer var. Olur geç orada güzel. Merhaba. Güneşe geçsen. Ben de şöyle şu gölgeye geçeyim. Bak şeyler menü böyle. Şu lira bizimkiyle hemen hemen aynı artık. O hale gelmiş. Bunlar ki bozukları falan da kullanmıyor. Beşi falan saymıyor. Yani biz de demek ki bayağı aynı durumdayız. Liralar falan 50, 45, 40 lira. 45, 50 lira. Kahveler de öyle 45 lira, 50 lira. Yani Türkiye daha ucuz buradan <gülüyor> Evet Türkiye daha ucuz. <gülüyor> Ama... Ama şu anda Malinadayız o da var. Hani. Evet en yükseğin. Hani Bir şeylerde de ben e, baktım. Kahvelere e, şey, en aşağı 30-40 liraya da. Heh Çünkü bira içmiyorlar ya o yüzden herhalde. Ben normal... Türk kahvesi Heldan bu arada şey yapayım. ünlü bak. E, Türk kahvesi var. Ünlü yani. Ben de latte makiato isteyeceğim. Yeter. Şurada da bir şeyler evet. var. Bu ne? Sandviç, burgerler burada. Zalep de var 35. Evet şimdi saat 3, saat 5'te açılıyormuş müze. Bir gündüz, e kadar kapalı, e kadar gündüz 1'e açı. e kadar açıkmış. Yani 1 ile 5 arası niyeyse oh, kapalı. 5'ten Ondan sonra şimdi bir hediyelik çekip bakacağız. Sonra buraya yakın o plaj yerleri var. Oraya gidip kafede oturabiliriz. E ya neydi o? Bir şey vardı Eda. Neydi o? Aa. Edoş neredesin ve ne oldu? Elmamçadayım. Elmamçada buranın böyle güzel AVM'li falan sokaklarından, canlı kafeli sokaklarından. Şöyle zaten bakarsanız boyutu boyutu. Burada Ama diskolar var yerler. akşam için. Evet. Ama pahalı diskolar. Alışveriş yerleri var. ve vesaire burada. Hadi bakalım çek. da bir Ama arkada şey var deniz var hemen. Deniz var evet Evet artık müze açılıyor az kaldı. Doğru mu Eda hocam? Burada da müzesinin en sonda açılışına doğru geliyoruz. <gülüyor> evet 400 lira, 400 lira para verdik. 400 lira. Bir yaşlı arkadaşlarımızla birlikte. Yaşlı Fransızlarla birlikte bastonlarla yukarıya çıkıyoruz. Yaşlı demeyelim de büyüklerimizle. <gülüyor> Şu anda Şu an başlıyoruz. <gülüyor> Fransız rehberimiz var. Daha önceki farklı. <gülüyor> Ne kadar güzel değil mi renkleri ya? inanılmaz yetiyorlar. Şuna bak ya yani. renklere bak ya. Yani. Bunlar falan da bayağı enteresan. <gülüyor> arkadaşlık. <gülüyor> Karşınızda Meri Nefertari'nin kızı Nefertari annesi ölünce babasıyla evleniyor tekrar. 3. damsız mıydı? Göster. Şimdi Fotoğraf mı çekeceğim aynı zamanda? Hı. Hmm. Burada da gemicikler var. Müjafferiyat, tam bahsediliyor müjebb, müjaffer. Bu mumyalama şekline benziyor. Şurada evet. yazılı yazılı bak. Fıfır. Bu da genç bir adamın ümüyesi arkadaşlar, üstünde i̇şte dinli resimler var, altın maskeli. Böyle taş. Bakın burada gözüküyorsa bu taş granit arkadaşlar. Evet. Ee, çalışması aşırı zor, aşırı sert bir şey. da çalışmışlar yani, çok ciddi ciddi. emek. Krallar tanrı sembolünde her zaman. Bu da Amotep'in 3. Karısı normal bir şey oluyor. Bunlar sağlamadaymış mı artık? Bir gemi bakmış 118. yüzyılda. Sadana'da. Ortada olmadı ne Ha bak bizim Osmanlı Paşaları var. var? <gülüyor> Osmanlı Paşaları var şeyin içinde. Üf şunlara bak Eda. Bu, bu Ali Mert. Hmm. Evet Eda mekan çok güzel değil mi? Bak denize bak. Barmenimiz var her türlü içkimizi evet, veriyor. Evet, biraz rüzgarla ilgili problemimiz var o kadar. Rüzgar esmese güneş de sıcacık Baksanıza denize ya, nasıl güzel var. Evet, buralarda işte böyle bizim usul. Aynen. Çok kediler, mutlu kediler. köpekler mutlu besliyorlar. Karınları tok. Kısır. Güneşleniyorlar. Keyifleri yerinde maşallah. Burası Burada pek bir popüler olan bir kafe. Saya kafe, kahvaltı vesaire yapabiliyorsunuz hem de restoran. Size şey göstermek istedim yani fiyatları, işte Latte 40, yani bizdeki 35 lira falan gibi. E gene iyi, bizden yine ucuz yani. Mert gidiyor, biraz yürüdük. Yürüyüşe çıktı Kurgada'da. Da. Ya taksici terörü çok var arkadaşlar burada. Şu turuncu taksilere sakın binmeyin. İnsan çok rezil ediyorlar. Sinir ediyorlar. Hiç binmedik Allah'tan. Uber var burada. Kerim var. Ayrıca uygulama. Uber ya da Kerim'i indirince gayet güzel bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz şehir içinde. Burası da hemen otelin yanı. Bir heykel falan var. Bak aslında arkası şöyle arkadaşlar. Çöl. Şöyle binalar yapılmış. Şehir yapılmış. Ondan sonra tekneler böyle. E, tonozlu. 3'er 5'er tonozu var. Burada duruyorlar. Küçük bir liman var. Küçük tekneler için. Şurada bir otel daha var. Gene Eda girdi her zamanki gibi şeye. Kaldıracak. Arkadaşlar burada o kadar popülerim ki. Yani. Mert anlattı. Evet. Eda'ya bayılıyor herkes. Sarı Şimdili diye. Herkes Mert'e senin karın mı, senin karın mı diye soruyor. Bütün evet, Mısır'da. çok şanslısın diyor herkes. Berdi Mısır'dı sanıyorlar, beni de böyle Avrupa'da falan sanıyorlar. Diyorlar ki, çok şanslı herkes. Zahirin evlansızı falan. <gülüyor> ben artık hep Furga'da ya, partilerde mutlu olmak için. <gülüyor> Furga'da gençliğini görmek istiyorum. Yani. Evet. <gülüyor> Seviyoruz. Somos bu arada menüyü göstereyim fiyatlar bu tarz merak edenlere Mert nasıl Mısır usulü Yunan sofrası değişik Sarımsaklı pidemiz. Bakalım daha ben giroz istedim. Yani şavarma buradaki ismi. Yani döner. Evet Eda, ne geldi? Çok büyük bir şey geldi. Ya, Yanıyor mu ne? Yanıyor mu ne? Akşama kadar buradayım. Yanıyor. Şavarma. Giroz bir tane. Giroz. Afiyet olsun. Şimdi yani tam anlayamadım ya. Bu kaç bir yemek? 25 kişilik. Mert'in sulakyesi arkadaşlar. Yani çöp şiş. Çöp şiş dediğine bakmayın yani. Bayağı öküz boyu. 5 kişilik yani. Beş, 25 kişilik hatta bence. Yalnız pita harika. Benimki bomba yani Giroz. Evet, şimdi Mısır'la ilgili bir değişik durum söz konusu. Burada arkadaşlar şu gördüğünüz içkiler. Örneğin kendisi Tekila. Tekila Sombero diye bir şey. Bolanche diye bir yerli bir üreticinin i̇şte normal alkollü güzel bir Tekila inşallah. Yani bu otel içkileri plastik şeyde bu arada. Ee şöyle Ondan sonra. 75'lik 750'lik. Bu ee, Arak Marinos dediği Uzo. Rakı yani. Yani artık uzunlu nasıl oluyorsa ikisinin arasında bir şey. Ee, bu vodka yine Bolançini, Volga diye bir votkası. Ondan sonra bunlar yüzde 40. Şu da Ömer Hayyam şarabı. Bu cam şişede. 2016 falan diyor. Şimdi bunları nasıl alıyorsun? Bunlar satılmıyor arkadaşlar. Bu gördüklerinizin satılmak şekli yok yani bunları şimdi Müslüman bir ülkede yani, yani bildiğin satamıyorsun yani bize yok. bir anlat bakalım İnsanlar da merak ediyor bunların tarzı şöyle mesela bir balık restoranına gittin kalamar karides balık falan yiyeceksin değil mi ak kola falan içiyorsun fevuz diye bir şey var işte ananas onun gazoz yani mal içizi şey yok alkol böyle yani, alkol yok yani kendileri isteyerek satmıyorlar alkolü hı hı. hoşlarına gitmiyor yani ya da belki lokal halk hoşuna gitmediği için satamıyorlar bunlar da hiçbir markette e, satılmıyor. Evet. Yani marketlerde kesinlikle iki satışı falan yok. Peki sağ, ne yapıyor sağ, insanlar? He, i̇ki seçeneğim var. Ya hakikaten barda bardan bildiğim bari gidip pahalı pahalı mesela 50 liraya bir alacağım. Hani onu poşet alıp evine götüreceğim. Veya nerede içiyorsun içeceğim. Ya otelden da orada de içeceğim. otelden de alabilirsin. Otelden de alabilirsin. Şey. Yani <gülüyor> otel normal otel de satıyor. E, parayla yani açtırmadan alıyorsun gidiyorsun. Ama bakkalda yok yani markette süpermarkette yok. Peki bunlar böyle almak istersen nasıl alıyorsun? İşte şöyle bir site yapmışlar bu mısır flılarım. İki tane var birisi bu drinkies diye. Biri de Cheers. Biri de Cheers diye. Bak burada fiyatların görüyor musun? Bak, 60. Bunlar online satışta. 60, 60 lira. 60 lira. Bir tek şarap 130 lira. Bu mısır poundu lira dedim mısır poundu. Bizden biraz düşük. Önceden çok çok düşüktü şimdi biraz düşük. Ne yaptın mesela şu yani Şu an. E, bu işte 130 şarap, işte 60 şarap, şunlar e, 60, 120, 180 artı 130 ne ediyor? E, 280, 310 mu ediyor? Sepetimi at diyorsun ha, arkadaşlar. Sepetime at diyorsun, bu, bu şey, fotoğraf Hı -hı. bu. Yani, 310 pound ediyor, yaklaşık 265 lira falan ediyor arkadaşlar. 265 TL'ye i̇şte Uzo, e, vodka, tequila, Çok güzel. alabiliyorsunuz. Yerli adam. üretim bunlar yani, buranın üretimi yani yabancı içkiler tabii ki de pahalı. E, Sepetime at diyorsun başka anlat. Sepetime at diyorsun, şeyi seçiyorsun, e, işte adresini yazıyorsun. Şu şu saatte getireceğiz diyor. Hakikaten şu şu saatte geliyor iki saat içinde falan geliyor. Sizlerden soğuk olarak da teslimet var. Hani onu da seyir hani o an içeceksin diye hmm, soğuk anladım. olarak evdeyiz arkadaşlarla oturuyoruz. Aynen kalmadı falan bir şey. O şekilde hemen geliveriyor. veriyor. Ee, bir sürü yerde var. Şimdi bu ile anlaşmış mesela bizim otel Firavun firmasıyla anlaşmış mesela. Firavun. da işte e, bu aynı kendi durumun. Her şey var. E, Firavun. neydi? O da sakala falan şeyleri, selaları falan yerlerini satıyor. O da aynı satıyor. Yani bunlar böyle nasıl söyleyeyim? Otel içkisi kıvamındaki içkiler aslında. Hani öyle bildiğin absolut vodka falan kıvamında olacağını zannetmiyoruz yani ama. Ne oluyor? E, Bedavaya almış gibi olusun. Yoklukta gider mi? Gider tabii bu <gülüyor> açıkmış gibi. Ayrıca şarap iddialı bu arada. Şarap hariç konuşuyorum. Evet, şarap, şarap Ömer Hayal almış şarabı. hakikaten iddialıymış. Biraz önce ben dedim ama Mert'in laflarının arasında kaynadı. Kırmızı şarap 2016 şeyli. Yani Zaten taşıyabilsek daha 100 liraya falan alırdım. Daha ucuz bir şarap değil yani. Durum bu. Yani Müslüman bir ülkede nasıl böyle bir alışveriş yapıyorsun? Ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Öğreniyoruz, ediyoruz. İnternetten gayet alıyorsun yani her şeyini. Bye bye.